Ali ve Ayşe bir kertenkele yakalamışlar ve yakaladıkları bu şirin kertenkeleciğin boyunu ölçmüşler. Hem de oldukça hassas bir ölçüm yapmışlar. Kertenkelenin vücudu 17 bölü 8 santimetre, kuyruğuysa ise 10 bölü 8 santimetreymiş. Şimdi bu kertenkelenin boyunu yani vücudu ve kuyruğunun toplam boyunu bulmak istiyorlar. Pek de kolay görünmüyor işler. O yüzden gelin Ali ve Ayşe'ye yardım edelim. Burada güzel bir kertenkele resmimiz var ve daha da güzel olan şey kertenkele resmimiz bir cetvelin üzerinde duruyor. Cetvel üzerinde ise santimetre olarak uzunluk ölçüleri var. 1 santimetrelik uzunluğu bu cetvelle 8 eşit aralığa bölmüşler. Bakın bu 1 santimetre ve bunlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eşit aralık. Kertenkelenin vücudu 17 bölü 8 santimetreydi, öyle değil mi? O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Çetvel üzerinde işaretlediğimiz bu uzunluk 17 bölü 8'i gösteriyor. Bu aynı zamanda 2 tam 1 bölü 8 santimetre olarak da okuyabiliriz. 17'de 8 2 kere var, öyle değil mi? Bölersek de bölme işleminden geriye 1 kalır. Neyse şu anda bu konuda daha fazla detaya girmeyelim. 17 bölü 8 kertenkelenin vücudunun uzunluğu. Bunun için 17 tane aralık saydığımızı unutmayalım. Şimdi ne yapacağız? Kuyruğa geçelim. Kertenkelenin kuyruğu ne kadardı? 10 bölü 8 santimetreydi. Çok güzel. 10 aralık daha, 10 tane aralık daha sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşte bu uzunluk ise kertenkelenin kuyruğunun uzunluğunu gösteriyor ve resimde de bizi tam kertenkelenin kuyruğunun bittiği yere getiriyor. Peki kertenkelenin toplam boyu ne kadardır? Bunun için vücudun uzunluğuyla kuyruğun uzunluğunu toplamamız gerekiyor, öyle değil mi? Yani 17 bölü 8 ile 10 bölü 8'i toplamamız lazım. Bu işlemin sonucu bize 17 artı 10, 27 eder, yani 27 bölü 8'i verir. Bu kesri tam sayılı kesir olarak yazmak istersek, 27'de 8'i 3 kere vardır, kalansa 3'tür. O halde 3 tam 3 bölü 8 olarak yazabiliriz. Bunu cetvel üzerinde de görebiliriz. Bu 1, bu 2, bu da 3. Burada da 3 tane eşit aralığımız var. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şahane!